Masal keyfi. Bu Covid-19 günlerinde hepimiz evdeyiz. Annem mutlu vakit geçirmemiz için hobi edinmemizi söyledi. Benim seçtiğim hobi de origami oldu. Origami kağıt katlama sanatı. Ben de bu sanatı öğreniyorum. Tüyü çok seviyorum. İçerisine hediye koyup arkadaşlarıma veriyorum. Arkadaşlarım da çok beğeniyor. Hadi gelin hep beraber nasıl yapıldığını öğrenelim. Biz 15 cm ve 15 cm boyutlarında origami kağıdı kullandık. Ama dilerseniz siz ilişki kağıdı da kullanabilirsiniz. Renkli kağıtlar olması bizim için çok güzel olur. Ama evde hiçbir şey yoksa gazete kağıdından yapsanız bile olur bence. İlk önce kağıdımızı dörde katlıyoruz. Katladığımız kağıdı tekrar açıyoruz. Sol alt köşede ve sağ üst köşede küçük üçgenler katlıyoruz. Daha sonra alt ve üst kısımdaki kağıtları ortada birleştirerek katlıyoruz. Sol üst köşeden büyük bir üçgen daha sonra sağ alt köşeden diğer büyük üçgeni yapıyoruz. En önemli kısımlardan birisi burası. Buraya dikkat edin. Ondan sonrası ise çok kolay. Aynı işlemi diğer teknik kağıtlara da uyguluyoruz. Toplamda 6 adet kağıdımızı bu şekilde katlayacağız. Çarpı şeklindeki bu görüntüye dikkat edin. Farklı renkteki altı kağıdımızı bu şekilde katladık. Bu kısma özellikle dikkat etmenizi istiyorum. En önemli kısım burası. Ortasındaki çapraz görüntüyü elde etmeniz gerekiyor. Şimdi tüm kağıtlarımızı bu şekilde katlıyoruz. En önemli diğer kısma geldik. Kağıtlarımızı çapraz kısım ön yüzeyde olacak şekilde bu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi sıra renkli parçaları birleştirmeye geldi. Renkli parçaları birleştirdiğinizde bu şekilde görünmeli. Daha sonra bu kısmı ters çeviriyoruz. Şimdi la koyma zamanı. Şimdi en iyi arkadaşıma hediyeyi götürmeye gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Masal keyfi.